o zaman biz iğne tedavisi uyguluyoruz. E, yılda bir olabiliyor, 3 e, ayda bir olabiliyor. Her gün yapılan da iğne tedavileri var. Bu da yine hastanın e, o anki e, durumuyla bağlı. Eğer hastanın kemik erimi e, dereceleri çok yüksekse ve birçok yeri kırıldıysa o zaman iğne tedavilerine daha çok öneriyoruz. İğne tedavisi ve hap tedavisi haricinde uyguladığınız nedir kemik erimesini? E, hmm.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 Kemik erimesi hafifse ve ilaca iyi cevap veren bir hastaysa bir iki sene sonra ilacı kesebiliyoruz. Hasta hayatına devam ediyor.